Bize ekrandaki saatin kaçı gösterdiği sorulmuş. Önce akrebe, yani saati gösteren kısa çubuğa ve nereyi gösterdiğine bakmamız gerekir. Tam olarak 7'yi gösteriyor. O halde 7. saati geride bırakmışız demektir. Daha sonra yelkovana, yani dakikayı gösteren uzun çubuğa bakıyoruz. Yelkovan tam 12'yi gösteriyor. Dakikalar söz konusu olduğunda yelkovan 12'yi gösteriyorsa, 0 dakika geçmiş demektir. Saatteki her rakam 5 dakikalık bir zamana eşittir. Buradaki saat tam olarak 7'yi gösteriyor. Saat tam 7. Hadi bir örnek daha yapalım. Şimdi akrep nerede? 7'den ziyade 8'e yakın görünüyor ama Önemli olan 7'yi geçmiş olması. Henüz 8'e ulaşmamış. Demek ki hala 7. saatteyiz. Saat 7. Dikkat edin, Akrep ve yelkovan saat yönünde hareket eder. Yani saat henüz 8 olmamış. Dakikaları düşünürken ne yapıyorduk? Saatin tepesinden başlıyorduk. 12 çentiyi 0 dakikayı temsil eder. Sonra, Yelkovanın olduğu yere kadar her çentikte 5 ekleyerek gideriz. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 45. Yani saati 45 dakika geçiyor. Cevap 7:45. Hadi bir örnek daha. Akrep nerede? 1 ve 2 arasında. Ama önemli olan akrebin saat yönünde ilerlediğini unutmamak. Akrep 1'i geçmiş ve 2'ye ulaşmak üzere. Demek ki hala ilk saatte. Saat 1. Dakikalara geliyoruz ve 0'dan itibaren 5'er 5'er sayıyoruz. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Saat 1.45. Hadi bir örnek daha. Akrep bir kez daha 1 ve 2 arasında. Yani biri geçmiş ama henüz 2'ye ulaşmamış. O halde hala ilk saatteyiz. Dakikaya bakalım. Yelkovan 12'yi gösterirken saati 0 dakika geçiyor demektir. 1'i gösterirken 5, 2'yi gösterirken 10 ve Ekrandaki gibi 3'ü gösterirken 15 dakika geçiyor demektir. O halde saat 1.15. Hadi son bir tane daha yapalım. Hadi hadi. Burada akrep tam 2'yi gösteriyor. Yelkovan da tam 12'yi. O halde saat tam 2.